Öğleden sonraki saatlerde Ay, Oğlak burcundaki Venüs ve Plüton'la karşıt açı yapacak ve 17.43'te boşluğa girecek. Daha hırslı ve kararlı olabileceğimiz öğle saatlerinde yakın ilişkilerde duygusal baskılar hissedebiliriz. Manipülasyon ve kıskançlık gibi etkilere karşı da dikkatli olmalıyız. Geçmişin ve bilinçaltımızın üzerimizdeki etkisi artarken olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabiliriz. Nostaljik etkiler ve karmik karşılaşmalar da olabilir güçlü kadın figürlerin etkisi artabilir negatif duyguların etkisinde kalmadan dürtülerimizi duygularımızı kontrol etmeye çalışalım güneş bugün oğlak burcuna geçiyor ve kış gün dönümü başlıyor yılın en uzun gecesindeyiz bugünden itibaren geceler kısalmaya günler uzamaya başlayacak önümüzdeki bir ay güneş oğlak burcunda ilerlerken iş kariyer statü otorite görev ve sorumluluklarla ilgili kavramlar güneş tarafından daha fazla aydınlatılabilir